Ettirin. Selam. Merhaba. Akla daha rahat ettim de. Bulamadı mı sesi? Merhaba tekrar. Serkan iki gündür aradığı Sesi bir türlü bulamadı. Nereden geldiğini. Sonra aynakolu kırmaya karar verdim. <gülüyor> Lastikleri değiştirdi, olmadı. Yok yok. Karda bir Şeyde var. O lastik seni ölçürüyor yalnız. Pedalı çevirirken. O lastik hani uçurmuyor mu seni? Hayır, evet. çok daha rahat eder. Hayır. Hızlanamazsın, değil mi? Gel. O lastik. Yani. ediyorsun. Şeyman abi diyor, bu işin nasıl her gün sesim geliyor. Ben de yorgun. Evet. Aynen ben de bundan sonra tenis'i bıraktım bu şeytan sonra. <gülüyor> Ertesine doğru çıkıyorum. Bu yol güzel, hoşuma gidiyor. Ama biraz dar, metrelik var. Süleyman gelene kadar yukarı çıkıp gelin dedim. Sonra maçı çıkana kadar. İnşallah sizin. Ben de bir e, cyclocross bisikletçiyim. Yolda lastiğin patlaması uzun yollarda çok sıkıntıya sokan bir şey. Zırhlı lastiklerinde konforu çok kötü. Bu nedenle e, ben e, orijinal üstünde olan Schwalben'in zırhsız lastiklerini sağlamlaştırmak amacıyla bir yöntem buldum. Daha önce bunu eski da bisikletimle denemiştim. E, çok verimli, aylarca hiç patlamadı ve konfor da çok iyiydi. Bunu saklokoloj bisikletimde de denemek istiyorum. Yapmamız gereken şeyler önce bir iç lastik önce bir iç lastiği uygun boyutlarda kesiyoruz. Kestikten sonra güçlü bir yapıştırıcıyla bisikletin iç kısmına yapıştırıyoruz. Üçlü bir yapıştırıcı yapıştırıyoruz ki çok e, montaj yaparken oynamasın diye. Yani lastiğin yapısını bozmayacak bir yapıştırıcı olması tercihimiz tabii ki. E, ve bunu daha sonra montaj yapacağız. Ve e, kaç ay patlamadan e, gittiğini daha sonra sizinle paylaşacağım.